Peki bugün Dünya Farkındalık Günü 11 hmm, Nisan evet. Farkındalık ve Mutlu Olma e, Günü tebrik ediyorum. Ben sizi tebrik ediyorum. Kitabınız da var tabii evet. Farkındalık. Değerli seyirciler evet. yine Gülten Kılasını konuşturdu. <gülüyor> Unutmadı bizi. E, Farkındalık Mutlu Olma Sanatı ve Yaşama Sevinci kitabımdan her gününüzün Dünya Farkındalık ve Mutlu Olma gününü yapabilirsiniz. Kutlu olsun. Kutlu olsun, mi? mutlu olsun hepimizde değil mi? Aynen öyle. Bir de bunu konuşalım o zaman. Farkındalık ne mesela? Nedir farkındalık? Hiç evet, konuşma. Bunu Hep bunun kitabını yazdım ama bir Aslında benim susmam <gülüyor> ve <gülüyor> sizin gerekiyor. Ben e, farklı uzman, farklı <gülüyor> insanlara da bakış açılarından faydalanarak daha güçlü oluyorum. <gülüyor> daha Farkındalığım yüksek oluyor, iç görüm yükseliyor. Karşılıklı Ve bir e, alışveriş, eşleşim, bilgi alışveriş. anlamında değil mi? Tabii yardımlaşma. Zaten yani, konuşurken de aslında evet. yeni şeyler de ortaya çıkabiliyor. Kesinlikle. Mesela biz analiz ediyoruz ama o anda pat bir sentez bile ortaya çıkabilir tamam. şu anda. Bunlar da yani evet, önemli. Şey. o kadar da süper olması <gülüyor> gerekiyor <yok> <gülüyor> ki. Mesela. <mi>? İki süperin <gülüyor> e, uyumlu halde konsensus halde gitmesi için. Peki farkındalık nedir? Farkındalık aslında kişinin kendi duygularının, düşüncelerinin, davranışlarının, zihninden geçenlerin, içindeki dünyanın e, bilinçlilik hali. Evet, bilinçlilik. Yani bunların, e, bunların dikkat etme ve içgörü sahibi olma i̇çgörü bunlarla sahibi. ilgili. Tabii, aynen öyle. Peki. Atıyorum, nasıl biz buna yönelik çalışma, midfulness dediğimiz farkındalığı arttırmaya yönelik. Evet. E, Nasıl atıyorum, şu anda işte üzümü veriyoruz ama duruyoruz. Biz o kadar her şeyi günlük hayatımızın içerisinde hızlı ve otomatik bir biçimde yapıyoruz ki, o kadar otomatik yapıyoruz ki, o anın kıymetini kaçırıyoruz. Hiçbir zaman şu anda olamıyoruz. Şu anda olamadığımız için aslında farkındalığımız da hiçbir zaman tam anlamıyla oluşmuyor, değil mi? Yani o zaman hemen farkındalığın tam böyle güzelce gidebilmesi için, aha mükemmeliyetçilikse dengeli mükemmellik şöyle olabilir, o zaman ne yapıyoruz? Ee, her şeyi otomasyona bağlamayın. Bazıları da manuel olsun ki anı yaşayabilelim. Aynen öyle ve aslında... Şimdi biz burada robotik bir program çekiyor olsaydık işte şunları konuşacağız, bunları şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ee, Bunun nerede kurgusu? Sadece bilimsel değil, filmsel ile beraber ve organik akışı içinde bilgileri damardan basıyoruz danışanlara. <gülüyor> Niye? Çünkü... E kötülerden biz daha cesur olmalıyız Daha çalışkan olmayı seçiyoruz O yüzden farkındalığımızla görümüzde ve anda Şu anda ben Gülten Şarlak'ta program yapıyorum Ve o bir psikolog O bir bayan o bir kız Teşekkür ederim. E, Çünkü niye Onun e, genç e, dima Ve genç nesilleri anlayabilmenin e, Gerek e, mikroskobik Gerek teleskobik yolunu e, Bulabiliriz e, ...diğer türlü her şeyi en iyi ben bilirim... ...benden iyi bile ...o daha dünkü çocuk falan... ...böyle bir şey olamaz... ...böyle bir şey... E, ...ben oldum, bildim, biliyorum diyen... ...çok büyük bir kayıp içindedir. Kesinlikle Tabii. zaten aslında... ...öyle diyen bir insan gelişmesini durdurmuştur. Hiçbir zaman hiçbir şey bilmem, her şeyi bilmemiz... ...her şeyi bilmemiz mümkün de değil. sürekli geriye gider artık. Tabii ki de. Yani nasıl ki bir yokuş çıkan araba durduğunda çoğunlukla... Geriye gider. Geriye herhalde. gider. Yani çok zordur onu tutması... Ve in, geri inişi hızlanır. O yüzden adım adım zirveye devam ediyoruz. Yalnız burada farkındalığımız eğer yeterli ve dengeli olursa her katmanda bir düğün bayram var. Hı hı hı. Yani Doğru. farkındalığı yüksek kişiler ya da dengeli kişiler olayın kemalet seviyesine giderken böyle her basamakta ...bir manzara görüyorlar. Hı hı. Şöyle bir basamak manzara. İşte Denizli'yi seyrediyor. Buradan Afyon Kalesi'nden bakıyor. Buradan işte İstanbul'un tepesinde görüyor. Düşünsenize ve yanındaki kişiler senfoni ve orkestra halinde yaşayabiliyor bu kişi. Çünkü farkındalığı yüksek. O yüzden kim yaklaşıyor, kim uzaklaşıyor ve DJ gibi... Ki, e, insanın hayatındaki kişileri de koordine edebiliyor. Bir de şöyle aslında Buyurun. farkındalık yükseldikçe bizim çevreyi etkileme oranımız da o kadar art, yükseliyor. Nasıl? Buna dair e, dalga evren fonksiyonunun modeli diye bir şey var. Geçenlerde gördüm ve çok dikkatimi çekti ve harika bir bilim aslında. E, atıyorum e, ter... <gülüyor> Televizyonun yayda bir Hı -hı. frekans var değil evet. mi? Ya da işte radyo frekanslarının, işte ya da şuradaki kamera frekanslarının. Evet. Bakıldığında en çok etkileme oranı yani yaygınlık oranı insanın düşünce, duygu, bellek yani kuantum fonksiyonu olarak almış. Yani aslında bizim etkileme gücümüz şu... Iı, yani bunların yaydığı enerjiden çok daha yüksek. Ama onlara dair işte aslında farkındalığımız gelişirse. Yani düşünce, tamam. duygu, davranış ve bunların hayatımıza etkisi ve çevremize olan etkisi. O yüzden farkındalığı yüksek kişiler ve Kemalatını, gelişimini devam ettiren kişiler bendeniz gibi sizdenizi sizi konuk alarak mesela birlikte orkestra halinde hareket edersek pozitif enerjimiz ve yaydığımız frekans artar. Düşünsenize caminin minaresinden bir kişinin Allah'a Ekber diye nasıl ki şeye camiye çağırıyor ve onun veya bir lider konuşma yaparken yüksekten konuşur. Çünkü farkındalığı yüksektir, oraya çıkmıştır. İşte hayatımızda psikologlarda bu şekildedir. İnsanların kendi yaşamlarını güzelce sürdürebilmeleri, farkındalık ve iç görlerini yükseltip bilerek bilinçli yükseltmeleri için sizin gibi profesyonel ya yardım ben, alacaklar profesyonel. psikologlardan. Şunu da söylemek buyurdu. istiyorum. Ee, şöyle bir şey yok. Yani biz her zaman her, işte poliyanlıcılık aslında. Yanlış bir şey. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yani hmm. biz her zaman harika mutlu olacağız, her zaman pozitif olacağız, her zaman şöyle olacağız. Bu yalan. Böyle bir safsata yok. Biz gerçekten e, yani eğer biz mutluysak mutluyuzdur. Öfkeliysek öfkeliyizdir. Eğer biz poliyanlar rolüne girersek yani ben çok mutlu olmalıyım. Hayatım harika gitmeli, her şey süper olmalı. O zaman aslında duygumuzu inkar etmiş ve bastırmış oluruz ya. sürekli olarak. İçte yatan duygu başka. Sen dışarıya başka bir şey yansıtıyorsun davranışlarına. Ne oluyor? Oradaki duyguyu inkar edip bastırıyorsun. Tabii. Ve bu birike birike birike birike muhtemelen... Daha sonra çok büyük patlamalar neden olacaktır. Önemli olan şu, duygular çok normal. Hepimiz öfkelenebiliriz, sinirlenebiliriz, mutlu olabiliriz, ağlayabiliriz, üzülebiliriz. Bunlar çok normal. Önemli olan bizim için bunların nasıl ifade edildiği. Ve bunların eğer bizim günlük hayatımızı etkiliyorsa ve ge gerek kişilik kiş, kişiliğimizi, gerek kişilerle olan ilişkilerimizi, gerek sosyal hayatımızı, gerek iş ilişkilerimiz eğer olumsuz anlamda etkiliyorsa evet orada kesinlikle bir yardım almalılar. Çünkü orada ters giden bir şeyler var. Yani muhtemelen yanlış algılamalar söz kesinlikle. konusu. Çünkü neden? Duygunun kaynağı ne? Evet biz duyguları hissediyoruz ama bunun kaynağı ne? İlk önce ona bakmak lazım. Bizim duygularımız nasıl oluşuyor mesela? Bizi acaba üzen, öfkelendiren, sinirlendiren şey yaşadığımız olaylar mı? Yoksa yaşadığımız olaylara dair algılayış biçimimiz mi? Acaba biz onu nasıl, neden mesela A olayına B ve C kişisi bambaşka tepki veriyor ya da bambaşka da uygulanıyor? İşte onları soracağız. Eğer o, işte bunlar da nereden geliyor aslında? Bu kişilik, biraz önce bahsettiğimiz kişilik yapılanmaları. Atıyorum, buraya da gelelim tekrar. Evet. Böyle oldu mu? Hani gelişi güzel oldu mu? Yok bu doğal akış içinde olmalı. Geri dönemeyiz diye bir şey yok. Hı -hı. Dönebiliriz. Hemen şöyle, toparlayarak tabii. Aynen şöyle örneğin biz atıyorum, biraz önce bahsettik ya ben evet. başarısızım. Ben işte e, hiçbir şey ne yaparsam yapayım insanlar tarafından sevilmem, değer görmem. Bu şemayı geliştirdi mi çocuk o yaşta? Ne oldu? İleride ne yaparsa yapsın dedik. O kadar başarılı rağmen hala kendisinde o aşağılık duygusunu yoğun bir biçimde yaşıyor. Ne oluyor işte biz e, o şemayı değiştiriyoruz. Yani aslında burada ki ya, duygu yanılsama, gerçek olmayan bir duygu yaşıyor. Yani çünkü aslında iyi, iyi her şey başarılı, evet toplumda bir yer elde etmiş, güzel ama sen hala kendi o, yani hala aşağılık duygusunu taşıyor. İşte burada yanlış bir bilinç söz konusu, yanlış bir algılama söz konusu, olayları yanlış değerlendirme söz konusu. İşte önemli olan nokta yanlış değerlendirmelerden dolayı yaşanılan duyguları e, aslında irdelemek. Evet. Bunun için de daha sonraki programda tekrar görüşmek gerekiyor. Tamam, aynen. Seyircilerimize sağlam bir kişilik yapılanması için de dikkat hamile çıkabilir. Melia Yılmaz'ın kitabını tavsiye ediyorum. Yani kişilik yapılanması hatta flört, sözlülük, nişanlılık sırasıyla evlilik ve hamilelik dönemlerinde çok iyi ele alınmasıyla gerekirse bunların okuluna giderek e, profesyonel yardım, yardım alarak alınmalı. bakış açınızı, farkındalığınızı arttırın efendim. Son söz ekranlara buyrun. Bir de şöyle biraz hemen şunu da söylemek evet. istiyorum. Tabii ki de ilişkilere direkt yansıyor. Eşle olan ilişkiye direkt yansıyor. Neden örneğin bağımlı bir kişilik geliştirmiş? Ne oluyor? Evet. Buna eşinden bekliyor. Aynı şeyleri. Her şeyi Nasıl? eşi karşlasın istiyor. Yani. Her anlamda e, bağımlılık sürecini ona tekrar ettirmek istiyor. Yani evet. karşındaki eşten zade bir anne, bir baba benim ihtiyaçlarımı karşılayan sürekli bana sevgi veren işte benim yapmam gereken yapan bir birey istiyor. Ne oluyor ya. bu da probleme yol açıyor. Evet. Yani tabii ki de ilişkilere de yansıyor. Kesinlikle ilişkilere de yansıyor. Buyurun. Evet. Ekrem. Son sözde ne söyleyelim ee, dediğimiz gibi mutlaka eğer kendinizi çok kötü hissediyorsanız biraz önce bahsettiğiniz durumlar söz konusuysa ve işin içerisinden çıkamıyorsunuz uzmanlardan destek alın uzmana gitmek toplumda şöyle bir algı var sakın buna kanmayalım yani uzman bir psikoloğa gitmek deli demek değildir en basit konularda bile bizim farklı bir bakış açısından bir uzmandan destek alma ihtiyacımız olabilir ki biz psikolog olarak biz bile yapıyoruz bunu hmm. hani o yüzden mümkün olduğunca yardım almaya çalışalım diyorum. Görüşmek üzere. Evet değerli dostlar hoşça kalın, dostça kalın. Kendinizde, sevdiklerinizde barışık kalın. Farkındalığınız ve mutluluğunuz dengeli olsun efendim. Pozitif enerji, pozitif frekanslı günler olsun. Yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programında tekrar görüşmek üzere. Görüşmek Çok üzere. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim.